Şu an kendimi göremediğimi yemin bile edebilirim. Ve cidden kendimi görmüyorum. Acil gölge bir yerde video devam ettirmem lazım. Ak <gülüyor> Böyle bile olmuyor arkadaşlar. Yani bir vlog çekeyim dedim. Hiç. Paraklığı mı açayım. Ne yapayım? Parakta açınca hemen bitiyor benim. Şey. Neyse ne yapamıyorum. Bir şey yok. Ben nasıl bir halt yedim de. Sa Öğlenin birinde, artı aşırı güneş olan bir ortamda dolaşmaya çıktım kal işte evinde ne şey yapıyon ama şöyle bir şey var dün attığım story'i gördüyseniz eğer bir ay sonra ilk defa dışarı çıktım çünkü o ameliyat süreciydi vesaireydi falan derken aradan bir ay geçti çünkü ben 20 Temmuz'da ameliyat olmuştum. hatta bir aydan fazla geçti o yüzden baktım bir de durumlarda düzelme var yani pansumanyadakini kontrol ediyoruz durumlarda düzelme olduğunu görünce ben dedim ki artık yeter eve doldum. Ki zaten okul açılacak ve benim okul açılınca e, gidip gidemeyeceğim bile. Şu an belirsizliğini koruyor. Yani diyelim ki giderim. çünkü gerçekten büyük bir kayıp olucak bu benim için. Şu an dolaşmak için AVM'yi seçtim. Niye böyle bir seçim yaptım ben de bilmiyorum. Asi derenin oradan kokuyor. Yani Hatay'dakiler, özellikle Hatay merkez, Antakya'da falan oturanlar bilir, Asi'nin hayvan gibi koktuğunu. Böyle bir durumda da bu beni rahatsız ediyor açıkçası. Ama daha garip olan bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Bir dakika, netliyor mu? Netlemiyor bile, dur. Daha garip olan bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. İnsanlar bana sürekli tip tip bakıyor. Her yerden gelenlerim var yani düşünün. O yüzden ARM'ye geçeceğim, mecbur. Ki AVM'de daha iyice yedik, ne yediysek artık. Şu an yüzüm baya bir karanlık çıkıyor. Hah tamam düzeldi şimdi. Işıklara geldiğim için. Bu arada 36 Ağustos'ta yaklaştığı için... Şuradan arka kamerayı açıp bir göstereyim size. Bir sergi var. Bir 30 Ağustos sergisi. Şurada başka bir şey var. İşte elimizde gibi bir yer. Ee, şöyle diyeyim. bu Bununla ilgili bir sergi yapmışlar herhalde. Böyle arada 36.00 demişken Bu Expo muhabbetinde işte Hatay'da Expo var diyorlar ya Ben de Hatay'dayım tabii ki de. Böyle bir avantajım var benim. Ücretsiz bir Murat Boz konseri olacakmış. Benim duyduğum kadarıyla. Fakat ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Bu vlogtan sonra haberlere de bakarım. Eğer gerçekten bir şey gitmeyi planlıyorum. Tamam ne bileyim. Çok alıştığım şarkıcı değil. Bunu da söyleyeyim ama yani iyi mi iyi. Birkaç şarkısını dinledim çünkü Murabboz'un. Ben Ve benim şu an garibime giden şey. Ben niye? Gözümü tam şuraya odaklamışım da şuraya kamerayı odaklamamışım ha. Böyle odaklamam gerekiyorken. Gitmişim tam şuraya odaklamışım. Ve ben şu an doğuşuyorum işte rızkede. Bilmiyorum artık nereye oturdum Düz ekranda 16'ya 9 şeyi olsaydı var ya çok güzel olacaktı. Bir de ben AVM'ye niye yalnız geliyorsan gel işte arkadaşlar falan. Şu an etrafında baya bir şey var ve herkes şu an bana bakıyor. Belkiyse videoyu kapatayım. Yanlış anlaşılmıyorumdur. Ve bu kadar seslere mikrofonumlarım çalışıyordu Çünkü yanlış anlaşılırsam hiç uğraşamam. Yani, yani o linç, gelen linç veya davalarla hiç uğraşamam. Yani neden mi? Çünkü baya... Yani hani ne kadar... Arka kamera yani şurası... tam elime göstermeyeceğim. Şu arka bölüm benim elim tarafından kapalı olsa da... Herkes şimdi yanlış anlayacak gibime geliyor. Gayet evet, bir şekilde. Oğlum ne güzel evde videonun çek şarkını yap editini yap niye çekiyon ki Allah'ını seveyim AVM'yi tenha gördüm sanki normalde herhalde hafta içilir diye hafta sonu olsa çünkü ben mesela şurttan falan geçiyorum ya bomboş Bakın, bir bakalım tanıdıklı birisiyle karşılaşacak mıyım çünkü şöyle bir şey var ee, bu kamera kaydı olmadan tanıdıklı birisini görmüştüm ve sonuç yani sadece selam verdim açıkçası, pek samim olduğum birisi değil. Ee, yani her yere doğru bakacağım şimdi. uygun bir yer varsa. Arkadaşlar bunu görmelisiniz. Arkamda sinema var ve sinemanın fontunu değiştirmişler, hafif elde söylüyorum. Sinemanın fontu değişmiş. İlk defa ki görüyorum. Lan bu bir ayda ne olmuş ya. Hatta rahat göstereyim size. Normalde salonlar asla böyle gösteremez. Hatta 6. salon şurada. 8 de burda. Gerçi 6 salon oradayız zaten. Popcorn standını değiştirmişte de şu an kimse yok bence her sinemada. Ciddiyim kimse yok. Vallahi helal olsun ha. Salon 5 Bir dakika. Salon 5 şurada. 4 hemen yanında. 6'yı buraya koymuşlar. Aynı font. Aynı font da Sanki bir değişik bir hissiyat verdi bana. Hayatta en çok sevdiğim siyerden birisi patlamış mısırdır arkadaşlar Orada başta söyleyeyim Ve İster inanmıyorum, Bayağı bir patlamış mısır diyebilirim <gülüyor> Az önce AVM'den çıktım Kendime artık aldığım bir şeyler işte Hani şey aldım da aldım işte Artık ne olduğunu söyleyebilirim Yani yiyecek bir şey ama Herhangi bir Facebook değil. Abucu bu tarz bir şey. Yeterli bir miktarda param para yok. Hiç sıkıntı değil. Şimdi nereye gidiyorum bilmiyorum. Sonunda geçtim eve. Bundan çıkış. Sonunda geçtim ve hayvan gibi terledim. Telefonunda çok hafif bir şarjı kalmış. Ben de hemen şarjı koyayım. Bir de şakalarında şey var. Abi bu arada unutmadan söyleyeyim bunu. Bir dakika. Arkalarımla ilgili şu haberi verecektim. O çıkardığım iki tane şarkı işte bir tanesi günahım varsa Fola de bir de bir kadının gözünden. Ve bir tane de kahve şarkım vardı Tarkan'ın gül döktüm yollarına. Bayağı izlendi. Yani yüz izlenme her ne kadar az gibi gözükse de bu benim için yani çünkü uzun zamandır pek... Aslında görüyordum ama bir an kesinti yaradı ve tekrar başlamaya iyi bir görüntülenme elde ettim. Yani benim buradaki umudum şu yönde, kaptırıp gider oradan. Çünkü erkekler olmasın mı editine de hiç izlenmez diyordum. Bir baktım en çok izlenen videom 1.8 kara olmuş. Ardından gelen de izlenmez diye düşündüm. O da en çok izlenen ikinci videom 1.6 k. Siz biliyorsunuz en çok ne olduğunu. Yani ama bir günde yüz görüntülenme bir anda ulaştı bu iki video. O yüzden çok mutluyum açıkçası. Daha da mutlu olan şey. Günahım Varsa Affolu adlı şarkım reklam almış. Bu gayet iyi oldu benim için. Bu sayede artık yavaş yavaş ben de adımdan söz ettirmeye başlayacağım. Ki zaten bir sunucuya üye oldum şu an Discord'da. Dilerseniz o sunucunun size özelden linkini atabilirim. Instagram hesabımdan ulaşan kişilere sunucunun linkini atabilirim. Sadece müzik yapılmıyor orada tabii. İşte oyun sohbet, kitap şeyleri, soru çözme Aklınıza gelebilen her şey var yani orada Ben müzik haralıklı kullanıyorum orayı Daha önce de bir sunucuya gitmiştim ama neredeyse banlandım oradan ben Çok yani ironik bir şekilde Hani yani, bildiğiniz banlandım yani atılmadım da diye banlandım Yani çok üzdü beni her şaşı. Fakat ben yine de devam edeceğim bu yapacaklarım şeylere Biz zaten bir tane daha çıkarmayı planlıyorum hatta sözleri de burada. İçindeki okumayayım size sözlerini spoiler olmasın. Tabii ben bunu şarkının çekimlerini büyük ihtimalle yarın yaparım çünkü bugün yoruldum. Bir de deneme deneme çekimler yaptım. Bir tane şarkı deneme çekimi yaptım. Sonra en sonunda olmadığını fark ettim. Çünkü sesimin yetersiz kaldığını fark ettim. O yüzden o şarkıyı çekmeyi vazgeçtim. Kendi bir tane şarkı yaptım. Onu şey yapacağım. Belki, ne bileyim, başka bir şarkının da coverını yapabilirim. Mesela Murat Boz'un Para Yok şarkısını, çok eski bir şarkıdır. Onun coverını yapabilirim diyorum ben. Yani başka ne aklıma gelebilen pek bir şey yok. Fairy var, Alex Aderi'ye bakın. Belki onun şeyini yapabilirim. Başka önerebileceğim bir şey yok yani. Burada, şey siz olacaksınız, seçici. En çok yorum alan veya en çok beğeni alan yorumu ben seçeceğim ve onun kavranını yapacağım. Arzuk ona göre. Neyse bu videoyu ayırdığım vakit bugünü bu kadar. Ben şimdi montajına geçiyorum bu videonun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.